Ya ben para harcama konusunda biraz sorumsuz. O yüzden daha ay sonu gelmeden bitiyor. İşin kötü tarafı da neyi harcadım, ne zaman harcadım hiç bilmiyorum. Ama garanti van sağ olsun. Şu an görüyorum ne zaman harcadım, neyi harcadım. Yoksa geldik, gibi gidiyor. Ama öğrencilik bende suç yok. 3 arkadaş bir lokantaya gider. 25 lira hesap gelir. 10'ar lira verirler, 5 lira para üstü alırlar. 2 lira bahşiş bırakıp 1'er lira alırlar. Bu durumda herkes 9 lira vermiş olur. 9 kere 3, 27. 2 lira bahşiş 29. 1 lira nereye gitti? Fakat o ne? Fakat o ne? Deli gibi çalışıyorsun. Ay başa gelsin maaşımı alayım diyorsun. O maaşı alınca da of, ay sonu yaklaşıyor ama elimde hiç para mı yok diyorsun. O zaman sana küçük diyorlar veriyorum. Önce açık olan balkon kapısını kapatıyoruz. Ardından açık olan kombiyi kapatıyoruz. Ve bütün odanın ışıklarını kapatıyoruz. Zenginiz. Eğer herhangi bir şeyde bir yeteneğiniz varsa ve bu yeteneğinizi severek sergiliyorsanız asla beleşe sergilemeyin. Gidin bu yeteneğinizin üstünden para kazanın. Hem sevdiğiniz işi yaparsınız hem de ayın sonu çok güzel gelir. Ayın sonunun geldiğini bile fark etmezsiniz. Benim ay sonunu getirme yollarımdan bir tanesi Garantivan'ın kampanyalarından yararlanmakta zaten. Çünkü sinemaya gidiyorsun, giyim alışverişi yapıyorsun, Migros Sanal Market'i kullanıyorsun. Hepsinde 10'a 20'şer veriyor. Ayın sonunda sana total 80 lira gelmiş oluyor. Garantivan kullanmasan 80 lira içeridesin. Yani anlamadık bir daha ne isteyelim? Ay sonunu o ne? Fakat o ne? Fakat o ne? Fakat o ne? Fakat o ne? O... Şimdi ilk yöntem sevgilin varsa ayrılıyorsun. İkinci yöntem arkadaşlarına falan kesinlikle görüşmüyorsun. Üçüncü yöntem dışarıda yemiyorsun, içmiyorsun, asosyal alıp evde oturuyorsun. Hop! Ay sonu...